Mini etek mi giymişti, dekolite mi vermişti, pembe olmayan otobüse binip eve geç mi gelmişti, alkol mu almıştı yoksa sana iş mi atmıştı, ne yapmıştı lan damacana gibi mi bakmıştı, eve mi çağırmıştı, saçını mı boyamıştı, kırmızı mıydurucu söylesene sana ne yapmıştı, köpek lan bu köpek. Hayvanoğlu hayvan, sana hayvan demeye utanırım hayvana olan sayfandan. Ne tür bir iş atmıştı hak etmek için ha? Senin hangi pislik damarına basmıştı? Veya ne tür bir toplum senin gibi bir pislik yaratmıştı? Yüzüne tükürmeyi utanırım kendime saygından Şimdi köpeğe tecavüz eden yarın ata eşeğe masaya, ineye tavuğa, her şeye, damacanaya. Hatta ve hatta sana, insana yasa gelsin. Unutma sıradaki sensin. O yasa gelsin.